Benim. Baba sana kola getirdik de. Çok teşekkür ederim. <gülüyor> Sağ olun. Çok de teşekkür ediyorum. Bu e, eğitmenliğim gece gece bitti. He. Ee, şey kızlara araba öğretiyor. Story'ye evet. Selam. Story'den mi? Instagram orada şey reklam mı yaptı? Instagram'mış şey Mehmet'im. Story. <gülüyor> <da>. <gülüyor> <gülüyor> evet. Senin Insta o zaman Selam burada. Selamünaleyküm. Nasıl diyemezsin? Ne misiniz? diyorsun ya? Bu poz ne ya? He? Bu duruş moda oldu, ben de uyarım bu modaya. Oldu mu sizce? Canlarım benziyor. Evet. Of. Baksana şimdi şekle Allah. şekle var. Chicago buz şey mi o? Baba, işte bu bak. Ana Baba. Chicago Bulls ya bu. Ne sandın yani? Bu, e, bu sen People'cı mısın, Jordan'cı mı? Baba ben e, People'cıyım. <gülüyor> <gülüyor> <gülüyor> People, yine zengin yaptın oradan bak <gülüyor> duyarlılığına. People insancı demek yani o. Evet. Ha deme people öyle değil miydi? Halk kişi. Neydi Juros people? Anladım anladım. Eee insanlar halk. İnsanlar. i̇nsanlar, halk, insanlar. Evet. Sen peoplecisiniz. Bak. Hayre yine <gülüyor> ordun. Bu yarı kaçtı. Lan öyle. Akım sen gene aradın sen ne yaparsınız be? Senatiyorlar <gülüyor> şöyle. Ü, benim kelleye var hele. Allah'ını sesin. Baba ne attın? İlayda araba sürüş. Gel de arabamı sür. Bilal'i de çözdü Ya valla, ısırıyor lan, duruyor Mehmet Bey. Abi, efendim uykum geldi ya. Uyuyor lan. bir dakika arabayı öğreteceğim diye kızları bindire uyuyor mu arkadaşlar? <gülüyor> Kızım <gülüyor> o kazan, Allah korusun ama, ha. Ah valla yemin ediyorum, ben bırakıyorum tamam mı? O rahatlıkla, <gülüyor> benim rahatlığımla adamlar arabayı öğrendi biliyor musun? Ha, o ama var. şey, trafiğe açık yol değil değil mi? Şey yani. Değil. Vallahi yemin ediyorum öyle. O Yok falan... değil işte yani değildi. <gülüyor> yani <gülüyor> o. Ha, eğitimle, değil dur. Eğitim değil, yolu. değil. Eğitim değil. yolu. Eğitim, eğitim, yolu. eğitim yolunda veriyoruz arkadaşlar. <gülüyor> Travya ehliyeti aldıktan sonra travyaya çıkacak <gülüyor> Aynen. Eğitmen alacağım. bir kaza birini almayız. takipte kalın. Senin eğitmen. Sen niye burayı kendine baba tanımayan kalmadı yazdın? <gülüyor> baba yani beni herkes artık seni, seni yani... takip takipi seni tepki falan <gülüyor> sen nasıl bir şey yaptın <gülüyor> ah bak röportaj adam mı röportaj A adam takipi tepki diyor Kardeşlerim... sen vallahi evet. o kardeşim hoş geldin kardeşlerimin yanına geldim o sonu ur takipi sen var ya iyice bu baba biz ünfluşsuz. Kardeşim sen bize yararlı biz sosyal medya? Evet <gülüyor> be <gülüyor> yani be be be amcam yani, be. Allah Şuraya... Enes Batur mu? Enes anlı ya. Baba şu Enes Batur'la beni Allah bir barıştır. Gözünü seveyim yani. Takipleşiyorsunuz ha he. He ee, yazışıyoruz Allah'a <gülüyor> Baba sizi seviyorum. Ben gidiyorum çünkü yoruldum. Biz de Bugün seni bir seviyoruz. Allah'a emanet amcam. Gidiyorum. Ya i̇şte o günlerinde şu yayın... Tamam günlerinde. tamam onu ayarlayacağız da bak buraya sığmıyor ama o direksiyonu nasıl yapacağız? Yani? Kemal Lego yayınla Şimdi Mehmet amca. Lego yayınla. Ben yani Lego yapabilir misin? Lego. Sayın mı ekibi? Ekibi sayın mı? Ee, say ekibi. Tamam Lego Barış yayınla Bra, ekibi say. Barış Bora. Barış Bora. Juroks, Juroks. Juroks. Kendine müzisyen. Ben, Juroks, Juroks, Juroks. Mehmet Parlak son isim oldu. çok önemli koyayım. Hazır mısınız? Juroks 2 oldu. Juroks 2 pardon. E, Ümidi, Mehmet Parlak. Ümidi. Son. Ümidi. Soğan, bak geliyor. Hazır mısınız? Oğulsan uğramına amına koyayım. Hadi bakalım. O bizi. Hadi bakalım. Aa şey unuttuk. Mendi bu lemur gitti. Kalmadı. Ana arıyor. Bak Mendi bu. Aç bakayım. Alo. Annem. <gülüyor> Annem. Vallahi büyük mek oça bu arada. Deli gibi lego yapıyor <gülüyor> anne. Kadınım, biz yayındayız. Yayında. <gülüyor> Sen bizi sev diyor herhalde. Velva. Kadınım, biz yayındayız. <gülüyor> Uyurgan mı yapıyormuş diyor. Sen Lego... Legoyu mu? Hayır, abim. Araba arabayı yorulmuş ya. Uyurgan. <gülüyor> <gülüyor> Halil yine sana fırça çekiyor şu an. <gülüyor> <gülüyor> Neyse. Kızlar orada araba sürüyorken sen kadınım, arkada? Kadınım, şu an bak on bir, küsür bin, bin kişi izliyor. Bak bizi şey yapma. <gülüyor> bir, bizi sosyeteğe rezil etme bak. <gülüyor> 15, 15, 15, <gülüyor> evet, bak. <gülüyor> Yalnız biz evde de kuş beslemiyoruz, biz evde avrat besliyoruz ha. <gülüyor> ya, o ne dedi? Hahahaha. O öyle dedi, şey, Veda'caydı. O, o öyle dedi, o bekliyor. Şey. O başka bir, evet, bir şeydi. Bu başka bir şeydi. dedi, Arvat değildi o. Evde Arvat Ar bekliyoruz. Ya Baba, anne, sen babama böyle arada bir, <gülüyor> bu sözleri bir tam öğretti ya, vallaha diyorum. Hahahaha. Balık ağabey, balık <gülüyor> Adamım ben <de> reklamdım bugün <gülüyor> be <gülüyor> <gülüyor> <gülüyor> Teşekkür ederiz annem öpüyoruz seni. Haydi. <gülüyor> <abim iyi> <gülüyor> Teşekkür ederiz görüşürüz bay bay. Evet. Bu arada abi, annem deli gibi Lego yapıyor. Vallahi çok iyi, iyi yapıyor. Bir ya, geçen yıl yapmış. Sen Eray'ın aldığı legoyu gördün mü bak? Ya oğlum yeter artık herkese gösterme ayıp ya. ya. Şimdi benim kanım dedi ki balık balık. <gülüyor> Balık, balık beynini dedi öyle bir şey dedi Lan Eray hafifatkan seninki de balıktan daha küçük ne var Amipte <gülüyor> Amip Arınca marınca var Amip gibi beyin var sende de ya böyle bi' lag olur mu? Yemin Oğlum iki dakika Kemal sen niye beni rezil edin minyati ya bir dur ya <gülüyor> Ya baba harbi sen niye adam madara ettin ben, Ya baba ben Seviyorum Öpüyorum sizi Görüşürüz Hoşçakalın Görüşürüz amcam hoşça İyi geceler <gülüyor> <gülüyor> İyi, i̇yi ayılar. İyi seyirler. Bay bay. Bay, bay, bay, bay be. <gülüyor> Ya ben <gülüyor> ya ben bu adam yüzünden Yılmaz Morgül'le ban yedim. Ben bu adam yüzünden her toplantı laf yiyorum Okan abiler. Bu adam benim hayatımı çeli. Şey. <gülüyor> Ama yani iyi bir insan yani. <gülüyor> <gülüyor> <gülüyor> i̇yi bir. <Onun> <gülüyor> <gülüyor> <gülüyor> Siz de, Instagram profil mi inceliyordunuz? Herhalde inceledin mi lan? <gülüyor>